Onu vermek istemiyorum. O arkadaş videolarımı izlemiyor çünkü ama bana İKKAN evet, demeyi bırak. Evet. Mehmet Erdem bana İKKAN demeyi bırak. Sensin İKKAN. Gibi Türk dizi sektöründe nasıl bir devrim gerçekleştirdi. Türk dizi sektöründe özel bir yerde mi? Ve bunun neden olduğuna dair size 5 neden sunacağım. 5 neden sunacağım. Eğlencelerim. Absürt komedi, absürt mizah Türkiye'de aşırı yaygın bir tür değil açıkçası. 80-90'lar, Gırgır, Leman vesaire akımları sonrasında televizyonlarda veya sinemada kaygısızlar harici çok fazla örneğimiz yok gibiye kadar aklınıza gelen örnekler varsa mutlaka yorumlara yazın gibi bu alandaki bir boşluğu da o kadar iyi ve kaliteli şekilde dolduruyor ki aslında çok uzun zamandır hasreti çekilen bir şeyi de yaptığını burada fark edebiliyoruz. Netflix'in dizi sektörü üzerine etkilerini konuşurken Türk dizi sektörü üzerindeki etkilerini de konuşacağız ilerleyen bir videoda demiştik. Sanırım bu konuya girmek için Gibi'den daha iyi bir örnek olamaz. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce yapacak mıyız? Yap be! Ama başlamadan önce takip, like, paylaşma. Bak bunlar ben de unutuyorum Doğru. diğer kanallara. Yorum da mısınız? Bunları lütfen yazın. Düşündüğünüzden çok daha fazla olumlu etkisi var. Bize destek olmaya devam edin lütfen. 5 neden 1, diyaloglar. Çok iyi Mizah yaparken en önemli şey tekrarlanabilirlik ve günlük hayatta bunu insanların kullanması. Türkiye'de bunun en büyük, en başarılı örneklerinden biri Cem Yılmaz'dı. Çok uzun yıllar insanlar hep Cem Yılmaz'ın repliklerini, stand-up'larındaki laflarını söylüyorlardı. Bunun kadar büyük bir devrim ve ben ilk kez Gibi'nin diyaloglarıyla görüyorum. Akılda kalıcı, komik, absürt, günlük yaşadığınız sohbetlerde içerisine çok rahatlıkla yerleştirebileceğiniz, tam da sosyal medya paylaşım dönemiyle müthiş bir denk getiren İnanılmaz diyaloglara sahip gibi. Ama işim gereği dünyayı gezip dolaşmış birisiyim, insan sarrafıyım. Hayat üniversitesinde iki kere bitirdim diyebilirim. Asıl senin eğitim durumun ne? Cimci mi? Çok gündelik sohbetler oluyor, çok gündelik konular oluyor ve bir anda siz kendi mizaanınıza da bunu rahatlıkla oturta biliyorsunuz. Halk heyecanla bekliyor. 2 milyar. 5 neden? İki, yaşanan olaylar. Aslında olayların hepsi başlangıç olarak temel, her gün yaşanabilir bir konudayken bir anda absürtleşmeye doğru gidiyor. Aziz Kedi'nin verdiği bir röportajı okurken, bilmeyenler için bu arada Aziz Kedi, Feyyaz'la birlikte bu dizinin senaristi ve yaratıcısı. Mümkün ama ihtimali çok düşük olaylar diyor. Bu dizide karakterlerin yaşadıkları mümkün ancak ihtimali bir tık düşük. Bir arkadaşım şu an Aziz Kedi'nin senaryo kursuna gidiyor ve orada da Aziz Kedi'nin verdiği ödev, yaşadığınız her şeyi not edin, yaşadığınız her sohbeti, her diyalogu, her olayı not edin. Örneğin en ilk bölüme bakalım gibinin kokoreç bölümüne bakalım. Bizzat bunu hayatımda yaşadım. O da neydi? Good coffee, before. Good coffee before. Buraya bir yere koyarım oradaki yaşadığım sinir krizlerini. Good coffee before diyor. Bak neyden before neyden? Good coffee before ne? İngilizce bilmiyorsam konuşma. Bir gün yakalanırsam başıma neler gelecek acaba diye hep korku yaşıyorum. Gördüğünüz gibi mümkün ancak abartılmış olaylar bizi içerisine çekiyor. Ellerimi inanılmaz kullandığımı fark ettim şu an. Hadi Bakalım. Üçte üç, kullanma. Bütün bu olaylar tabii ki birilerinin başına geliyor. Ama... Yani üçüncü neden, ellerim olalım hareket ediyor dediğim gibi aşağıda. Beş neden, üç karakterler. Gibi'nin beni en çok şaşırtan en büyük başarısı Ersoy ve İrkan gibi gerçek hayatta arkadaşınız olsa öldürmek isteyeceğiniz, her dakika kafasını duvara sürtmek isteyeceğiniz iki insanı ekranda gördüğünüz her an, iyi ki geldiler şimdi ne salaklıklar olacak acaba? Daha sadece tiplerini gördüğünüz anda gülmeye başlamanız. Özellikle Ersoy ilk sezonda ve ikinci sezonda her bölümde yoktu ve her geldiğinde, aha Var. Geldi yine tipini sevdiğim, her geldiğinde küfür saydığım ama geldiği her anda gülümsediğim müthiş karakterler oluşturması. Ayrıca arkadaşlar ben ilk kana benzemiyorum. Tam bir Yılmaz'ım. Karakterler demişken 5 neden 4 bence Yılmaz yani Feyyaz Yiğit başlı başına bu diziyi izlemek için bir sebep. Ben biraz Türk Televizyonu cahili olduğum için Feyyaz'a ilk maruz kalmam. YouTube'da Bartu ile birlikte Mega Techno Force diye bir YouTube reklam kanalı yapıyorlardı ve ben çok büyük bir şey buldum sanırım. İşte teknoloji işte eder. Megatech, Nova, bu bunlara çünkü ikisini de tanımıyordum. Halbuki Bartu'yu canlı bile izlemiştim ondan önce ama öyle bir hafıza. Ve bir cevher buldum sanmıştım. Meğer bütün Türkiye bulmuş. Ben sonradan bulmuşum zaten. <gülüyor> Feyyaz kendi başına inanılmaz. Zaten bu dizin yaratıcılarından ve senaristlerinden de birisi. Ve Yılmaz aslında bu dizle dikkat ederseniz birkaç istisnai bölüm hariç bizim dizideki temsilimiz. Yani olaylar hep Yılmaz'ın değil diğerlerinin başına geliyor. Ve Yılmaz buna şahit olan buradaki aklın sesi olmaya çalışıyor. İşte evet bazen olayları o tetikliyor. Ama işte gelin başına bakın mesela. İşte diğerlerinin ego savaşından Ersoy'un kıza aşık olmasını gidermek için orada olan kişi. Ne bileyim işte büyü bölümünde biri kara büyüye inanıyor. O da ona bak oğlum manyak mısın onu dünyaya çekmeye çalışıyor böyle bir şey olur mu? Çaça ve cosplay'de ikisiyle de hiç bağlantısı yok. Sadece işte abazan, arkadaşlarına yardımcı olmak isteyen kişi. Hep böyle aklın sesi. ben diyeceğimi dedim neyse yani oku yani. İyice oku olaylara verilmesi gereken tepkiyi veren, küfür yediği zaman küfür eden aslında Yılmaz Biziz bu dizide. Tabii işte Sokak Röportajı bölümü vesaire gibi bir iki istisna bölüm hariç olaylar hep diğerlerinin başına geliyor. Sokak röportajında da o mantıklı taraf ki dönemin artık ne gelecekse gelsin başımıza diyor. Her yerde sosyal medyada alıntılanan karakter de çok büyük oranda yüzde seksen oranında Yılmaz'ın ettiği replikler. Belki de Feyyaz en iyi replikleri kendine yazıyor bilmiyorum. Ve son neden, beş neden, beş daha önce Netflix dizi sektörünü nasıl değiştirdi de konuştuğumuz platformların dizilere sağladığı özgürlük süre kısıtı işte ilk reklamdan önce yükselme noktası işte orta nokta çengel çözüm bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan rahat rahat yapmak istediğiniz şeyi yapabilmenin özgürlüğü gibi yapılabilir kılan alıp bir yere koyabileceğiniz bir iş haline getiriyor gibi standart Türk televizyon kanallarında hiçbir şekilde yayınlayamazdınız bir Show TV'de açıp gibi gibi bir diziyi izleyemezdiniz kaygısızlar nasıl başardım zamanında bilmiyorum. Bunu yapabilmenizi sağlayan tek şey platformların sağladığı özgürlük. Zaten çıkış noktası da öyle. Ölümü dünyayı 2'yi yapacaklarken COVID vurunca abi ne yapalım proje yattı derken bizden dizi istiyorlar platformda diyor ve ellerinde hazır yazdıkları birkaç hikayeyi senaryolaştırarak ilk sezonu çekiyorlar. Bunu bir televizyonda yapamazdınız örneğin ama platformlar bize bu özgürlüğü sağlıyor ve biz de bu işe böylece kavuşabiliyoruz. Peki hem gibi de sevmediğim yönler yok mu? Tabii ki var. Bölümlerin yüzde 50 gereğinden uzun buluyorum. Böyle hepsinde bir 10-15 dakikalık fazlalık oluyor. Espriler biraz abartılabiliyor veya tekrar izlemelerde bazı espriler sıkabiliyor. Benim için en bariz örnek Karateci bölümündeki böyle bir hikayeyi baştan sona 10 dakika boyunca her seferinde tekrar dinlemek bana bayık geliyor. İlk başta gülsek de bir komedi dizisi için en önemli şey tekrar izlenebilirlik olduğu için bunlar bizi bayabiliyor. Bazen karakterler tutarsızlıklar olabiliyor. Bazı olaylar skeçe kayabiliyor. Temeli biraz skeç komedisine de dayanabiliyor beğeniyor gibinin ama tam bir skeç değil ama bazı kısımları direkt skeçe dayabiliyor. Vesaire gibi bazı hoşuma gitmeyen noktaları yok mu? Var. Dizinin pozitifine geneli o kadar iyi ki bu birkaç noktayı da rahatlıkla göz ardı edebiliyorsunuz. 7 kere 8 kere tekrar izlediğimiz bölümler var. Her zaman aklımızda çok uzun yıllarda kalmaya devam edecek. Siz ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yazın. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. <gülüyor> evet.